Sayfa bir silah. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Yine konumuz aynı. SVOX metin okuma motoru. Ee, bizim bu SVOX metin okuma motorunda ne cevherler varmış da biz görememişiz. Ben biraz bunun e, kendi içinde gömülü gelen sözlük dosyasını kurcaladım. Ve... Ee, artık SVOX metin okuma motoru e, yabancı kelimeleri heceleyerek okumuyor. Bunun yerine e, okuyabildiği yabancı kelimeleri yazıldığı gibi değil, okunduğu gibi okuyor. E, sözlüğünde olmayan yabancı kelimeleri de yine her zamanki gibi okuyor. E, Heceliyor. İşin el, en ilginç kısmı özellikle gem sentezleyicisinde dikkatimi çekti. Ee, mesela Galaxy Store, Wi-Fi, Play Store, Chrome gibi kelimeleri heceleyerek söyleyen gem sentezleyicisi, e, özellikle Galaxy Store derken veya... Wi-Fi derken sesi tamamen değişiyor nasıl Samsung Metin'den konuşmaya motorunun şöyle yap e, yapması oluyor hani şu şekilde telaffuz ediyor İşte bu şekilde bu SVOX metin okuma motorunun da konuşma tarzları bunları söylerken değişiyor işin teorik kısmıyla sizleri sıkmadan hemen e, metin okuma motorunu seçeyim ve nasıl bir değişim olduğunu duyun Biraz daha kurcalayacağım. Daha geliştirmeler yapabilirsem ee, geliştirme yaptıktan sonra paylaşırım. Yok eğer geliştirme yapamazsam bu videonun altına yeni güncel indirme linki koyarım. Ayrıca yeni bir güncel indirme linki koyduğum zaman ee, bu metin okuma motoru ile alakalı geçmişte yaptığım videoların da altına ee, indirme adreslerini koyarım Talkback menüsü Metin okuma ayarları One ana ekranı Tercih edilen Tercih edilen motor Radyo düğmesi işaretli değil Swox Classic TTS Dikkat! Bu konuşma sentezi motoru şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerde dahil konuşulan tüm metni toplayabilir Swox Classic TTS motorundan gelmektedir bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal diyorum. Tamam. Svox Glass TTS kullanılıyor. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi işaretli Svox Glass TTS. Şu an Leyla sentezleyicisi seçili. Bakalım. One, ayar, ana. Şöyle yapıyorum. Sonra uygulamalar. Ana ekran sayfa 1. Uygulamalar ekranı sayfa 1. 3. Van Uy ana ekranı. Acabeyle ttseye koyacağız. Eskiden Van Uy ana ekranı diyemiyor. Daha doğrusu Van kelimesini telaffuz edemiyor. O ne diye okuyordu. O artık düzeldi. Play Store. Ee, burayı Play Store diye okuyordu. Artık Play Store diye okuyor. Play Store. Ses dönüştürücü. Galaxy Store. Evet burası biraz değişmiş ama Censen sentezleyicisi kadar değişik bir ee, ses, ee, trans, işte, ter, ses transferi yok. Konuşamadım kusura bakmayın. Ses dönüştürücü. Galaxy Store. Ses kaydedici. Galeri. Netflix. Evet, İngilizce kelimelerin çoğunu e, okuması gerektiği şekilde okuyor. Netflix, telefon, mesajlar, kamera. Ama dediğim gibi sözlüğünde olmayan kelimeleri hala heceliyor. Saat, MBTE, kişi, MBTE. İşte bunu hecelediği gibi. Kişiler, ayarlar. Haritalar, takvim, hava, hesap makinesi, Samsung Notes. İkinci sayfaya Ara. geçiyorum. Cihaz Sa sayf Bakımı, Sayfa Ayarları, WYATS. Dot WYATSFP. Bu da sözlük girişinde olmamış olacak ki bunu da hala heceliyor. Dosyalarım, E-posta, Radyo, Chrome, C Chrome. Bunu Chrome diye seslendiriyordu artık Chrome diye söyleyebiliyor. Chrome Gmail Gmail. Bunu zaten söyleyebiliyordu, bunda sorun yoktu. Burayı YouTube diye okuyordu, YouTube diye okumaya başladı artık. Youtube Zarkiverpro Yandex nokta desk tts ader Samsung müzik. Evet. Samsung müzik kelimesini e, değişik okumaya başladı artık. Video Star Music Star Music Bu şekilde. Akıllı ses. John. Premium Şimdi birinci sayfaya geri dönüyorum. Ve Cem Sentezleyicisini seçeceğim. Talkback menüsü. İşlemler. Bunu düzgün bir biçimde Talkback diye okuyamıyordu bu sentezleyici motoru. Metin okuma ayarları. Van uyanı ekranı. Tercih edilen motor. S-Vox, Cilas, cilas, cilas, cilas 16 6 listede 6-öğe. Etkinleştirmek için iki kez dokunma ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Bu arada bir biçimde bu Svox'un SVOX diye mi telaffuz edilir? Svox diye mi okunur bilmiyorum. İpek SVOX diye karakterlere ayırarak seslendiriyor. Bu elemanlar kendilerine Svox diyor. Nasıl okunacağını ben de bilmiyorum. Ee, bu SVOX metin okuma motorunun bir biçimde noktalamaları okumasını engelledim. Artık noktalamaların çoğunu okumuyor. Bunu nasıl yaptım? Şöyle e, Samsung metinden konuşmaya motoru eskiden bu Leyla sentezleyicisini yüksek kaliteli kadın sesi olarak kullanıyordu. E, ben o yüksek kaliteli kadın sesini bir şekilde bir yerden buldum. İçindeki dosyaları ayıkladım. İçinde lextr0 lextr1 gibi sözlük dosyası olduğunu düşündüğüm dosyaları alıp bu svox metin okuma motorunun klasörünün içine attım. Ve bunu yapınca fark ettim ki svox metin okuma motoru Artık noktalamaların çoğunu telaffuz etmiyor. Yok işte öyle parantez içinde bilmem ne falan onu demiyor artık. Bu şekilde noktalamaları okumasını da engelledim. S-Fox Metin Okuma Motoru Ayarları Ses değeri bu ayar s Metin Konuşma Motorunun sağladığı semtasyicilerin ses seviyesini denetlemenize olanak tanır listede. Ses perdesi aralığı bu, S-Vox sentezleyicilerinin ton seviyesini kontrol eder. Bildirim gölgesi. Wi-Fi. S-Vox klasik metin okuma motoru ayarları. Gelişmiş ayarlar. S-Vox klasik metinden konuşmayan motoru için mevcutta bulunan diller ve sentezleyiciler. Üst bilgi. Türkçe, Türkiye, sesleri. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Noktalamaları artık okumadığı için, e, geçen videoda bahsettiğim gibi Türkçe, Türkiye sesleri şeklinde okuyor. Bu dil için tercih ettiğiniz bir sentezleyici seçin. Leyla, işaretli, listede. Cem. Değiştirmek için iki kez dokunma. S-Vox klasik metin okuma motoru ayarları. Türkçe Türkiye sesleri listeden etkinleştirmek için iki kez dokunma metin okuma ayarlar bir altı listede var bu ekranı ayarlar metinden sese abone gelişmiş navigasyon Evet şimdi Cem Sentezleyicisindeki değişimleri dinleyeceksiniz. Uygulamalı ekranı sayfa 1.3 ekrana TTS Play Store <tık> Play Store Ses dönüştürücü Şimdi Ses dönüş... inanılmaz değişimi kendi kulaklarınızda duyun. Gel, store Gel, Store o kadar tuhaf bir e, hale bürünüyor sesi ama yine de kötü değil yani. İyi ki de bu sözlük ayarlarını uygulamanın kodlarından kurcalamışım. İsm Gelsiz Store. Ses Şimdi ikinci sayfaya geçiyorum. Ara, cihaz bakımı. Dosyalar. E-posta. Radyo. Chrome, Gmail, Chrome, Gmail. Böyle e, yabancı kelimeleri okurken sesleri değişik değişik hallere giriyor. Chrome. E, Cem Google kelimesini e, Vocalizer'daki gibi e, seslendirmiyordu aslında e, Normal bir biçimde Google diyordu Şimdi sanki Google kelimesinde ü harfi varmış gibi Tuhaf bir şekilde telaffuz ediyor <gülüyor> Bu hala e, Cem sentezleyicisi için konuşuyorum. YouTube kelimesini düzgün seslendiremiyor. Sargiver Pro. YouTube. Sargiver. Yandex. Nokta. Disk. TTS. Radar. Samsung Music. Evet. Samsung Music. Video. Asr. Video. Asr. Star Music Tag Editor. Star Music Tag Editor. Akıllı ses. Apollare, medya premium sayfa menüsü. Gördüğünüz gibi, diğer seçenekler. Daha doğrusu duyduğunuz gibi, <gülüyor> e, böyle ilginç bir değişim oldu. Bu arada bunun sözlük dosyası nerede diye sorabilirsiniz. Ben bunu ses veri klasörünün içinden kurcalamadım. Ses motorunun kendi e, içinden APK edit programıyla kurcaladım. Ve böyle e, bu hale geldi. Bu arada e, fark ettiniz mi bilmiyorum. SVOX metin okuma motoru to, işte, T harfine ton L harfine Litre, s harfine saniye, g harfine gram diyor. Ama bunları sadece yazarken söylüyor. İçinde cümle içinde geçtiği zaman böyle ton, gram, saniye, litre bilmem ne demiyor. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.